1970'li yıllara kadar kriptografi, simetrik anahtarlara dayalıydı. Yani gönderici, mesajını özel bir anahtarla şifrelerdi. Alıcı da aynı anahtarla şifreyi açardı. Bildiğimiz üzere, şifreleme özel bir anahtarla bir mesajın, şifreli bir mesaja dönüştürülmesidir. Biz de aynı anahtarı kullanarak, bu şifreyi açabiliriz. Ali ve Burcu'nun güvenli bir şekilde iletişim kurmaları için, Öncelikle aynı anahtarı kullanmaları gerekir. Ama eğer Ali ve Burcu yüz yüze görüşmezse ortak bir anahtar yaratmaları genellikle mümkün değildir. Ya da Diffie Holm'un anahtar değişimini kullanırken ek olarak iletişim kurmaları gerekir. Üstelik örneğin Ali bir bankaysa ve pek çok kişiyle iletişim kurması gerekiyorsa bu kişilerin her biriyle ayrı bir anahtar paylaşmalıdır. Sırf bu anahtarları kurmak için bile binlerce mesaj göndermesi gerekir. Peki, daha kolay bir yolu olamaz mı? 1970'te İngiliz mühendis ve matematikçi James Ellis, açık anahtarlı şifreleme fikri üzerinde çalışıyordu. Fikir çok basitti ama önemli bir bilgiye dayanıyordu. Kilitleme ve kilidi açma birbirinin tersi işlemlerdir. Ali bir kilit alıp anahtarını saklar, ve açık kilidi Burcu'ya yollar. Burcu, mesajını kilitler ve Ali'ye gönderir. Anahtar takasına gerek yoktur. Yani Ali, açık kilidi herkese gönderebilir. Ve herkes, o kilidi kullanarak Ali'ye mesajını iletebilir. Ali'nin sadece anahtarı kullanması yeterlidir. Alice, matematiksel bir çözüme ulaşamasa da nasıl olması gerektiğine dair bir fikir verdi. Bu fikir, bir anahtarı ikiye bölmeye dayanır. Şifreleme anahtarı ve şifre çözme anahtarı. Şifre çözücü anahtar, şifreleme anahtarının yaptığını geriye döndürmek için kullanılır. Bu anahtarların nasıl çalıştığını görebilmek için renkler üzerinde basitleştirilmiş bir örnek yapalım. Bu anahtarın nasıl çalıştığını görebilmek için renkler üzerinde basitleştirilmiş bir örnek yapalım. Burcu onları sürekli dinleyen Emre'ye yakalanmadan Ali'ye bir rengi nasıl gönderebilir? Bazı renklerin terslerine tamamlayıcı renk denir. Bu tamamlayıcı renk ana rengi eklendiğinde beyazı meydana getirerek ilk rengin etkisini yok eder. Bu örnekte renkleri karıştırmanın tek yönlü bir işlem olduğunu kabul edeceğiz. Çünkü renkleri hızlı bir şekilde karıştırıp üçüncü bir renk elde edebiliriz. Ama bunu geriye döndürmek çok daha zahmetli bir iştir. Ali öncelikle rastgele bir renk seçer. Diyelim ki kırmızıyı seçti. Böylelikle özel anahtarını üretir. Sonra farz edelim ki Ali, kırmızısının tamamlayıcısını bulmak için gizli bir renk makinesi kullanır. Ondan başka kimsenin de bu bilgiye ulaşması mümkün değildir. Böylelikle maviyi elde eder, ve bu rengi, Burcu'ya açık anahtar olarak gönderir. Diyelim ki Burcu, Ali'ye gizli bir sarı göndermek istiyor. Bu rengi, Ali'nin gönderdiği renkle karıştırır ve karışımı Ali'ye gönderir. Ali, gizli rengini Burcu'nun karışımına ekler. Böylelikle, kendi gönderdiği rengin etkisini geçirir. Elinde sadece Burcu'nun gizli rengi kalır. Görüldüğü gibi, Emre, Burcu'nun sarısına kolay kolay ulaşamaz. Çünkü Ali'nin gizli kırmızısına ihtiyacı vardır. İşte her şey böyle işler. Fakat bunun pratikte de işe yarayabilmesi için, matematiksel bir çözüm gereklidir.